GÖSTER yaptıklarımdaki Kİ Biz tonlarca insanın arasında yalnızız Aynadaki kendim vurur bana tokat Çünkü zamanında ona bile yanlış yapmışım GÖSTER yaptıklarımdaki yanlışım Biz tonlarca insanın arasında yalnızız Aynadaki kendim vurur bana Tokat. Çünkü zamanında ona bile yanlış yapmışım. Çok fazla günah birikçeceğim de daha gençliğimin baharında. Belamı aramadan bulmuşum bu da benim şanssızlığım. Başsız mıyım? Sanki tüm belaları çeken bir mıknatısım. Sanki tüm aptalları çeken bir mıknatısım. Gitti. Özgürlüğü insan Asırlardır düşünemiyor özgür insan Anlamıyorum insanları ve saçma kurallarını Aptal kanunlarını değiştirin şu saçmalığı. Öster yaptıklarımdaki yanlış. Biz tonlarca insanın arasında yalnızız Aynadaki gönlüm vurur bana tokat Göster yaptıklarımdaki yanlışı bir tonlarca insanın arasında yalnızız Aynadaki kendim vurur bana tokat Çünkü zamanında ona bile yanlış yapmışım